Şimdi şu videoyu izleyelim Twitch bakalım. Twitch Türkiye denildiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi. Yapmış olduğu samimi yayınlarla hepimizin sevgisini kazanan Twitch Türkiye'nin yapı taşlarından biri olan Rütüc'ün Ferit Karakaya kim ki? Ferit Karakaya 12 Şubat 1993 tarihinde İstanbul'un bakarışı... Sonunda doğru bilgiler. Harbiden 93'te doğdum arkadaşlar. İnternette salak salak 92 falan yazıyor. Ben anlamıyorum. Bak. Ferit Karakaya doğum tarihi. Google'a böyle yazınca 1992 çıkıyor. Bu yanlış abi. 93 doğumluyum. 93. Yaşlı göstermeye çalışıyorlar beni. Köy ilçesinde. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Doğru. O tarihi sürekli karıştırılan Ferit cidden doksan üçlü. Doksan üçlü algısını Loolum Wikipedia'sı olan LoolGamepedia. dot com. <gülüyor> inanılmaz, şu an şok oluyorum. Doğru. Ferit Yok, kesinlikle doksan üçlü. Dedesinin ismini alan ve ailenin en küçüğü olan Ferit'in kendisinden dokuz yaş büyük ablası ve 13 yaş büyük abisi vardır. Annesine olan. Tamamen doğru bilirler bu orada. Ferit her ne kadar başarılı bir okul hayatı sürse de listeyi ki her şey değişmiş. Anne ve babasının boşanma sürecinden etkilenerek lise 2'nin sadece birinci ve son günü okula gitmiş. Koskoca okul sezonunda Tabii. ne yapmış diye merak edecek olursanız gözüne kestirdiği bir internet kafenin müdavini olmuş kariyerinin temelini atlasınız. Asrın internet Kafe Bakırköy'de Bilen bilir sağlayacak olan LOL ile tanışmıştır. Bu süreçle oyunlarla eşli dışlı olsa da sezonun sonunda okula gitmediğini öğrenen ailesi ona bayağı bir tepki göstermiştir. Bu sebeple ailesi peyit okuldan alıp çalışma hayatına başlatmıştır. Çalışma hayatına atılan <gülüyor> Ferit gündüz çalışıp akşamda evde çok sevdiği oyunlarını oynuyordu. Loli'de kendine güvenen Ferit gözünü e-spor'a çoktan dikmişti bile. Ferit e-spor kariyerini başlatana kadar simici, fırıncı, çağrı merkezi ve bölgü Simitçi derken öyle. Değil. <gülüyor> simitçi fırıncı öyle değil yani. Simit sarayında garson olarak çalıştım. Fırında e, ekmek restoranlara ekmek servisi yapıyordum. Yani bu hani köftecilere o minik ef, ekmekler var ya fırından alıyordum onlara götürüyordum. Restoranlara götürüyordum ekmeği. Yani simit <gülüyor> yapmaz ya. <gülüyor> simitçi. <gülüyor> Siz sokaklarda geziyorum böyle. <gülüyor> Simyeci. Ama o da var yani. Hani olurmuşum yani. O da olurmuş olurmuş. Gibi <gülüyor> birçok <gülüyor> çok yerde çalıştı. Twitch platformunda onu çok seven ve asla yalnız bırakmayan takipçilerine tam zamanlı yayıncılık yapan Ferit hem oynadığı oyunlarda hem de sosyal medya hesaplarında kendisiyle özdeşleşmiş olan Vutuc'un ismini kullanıyor. Ferit'in izleyicilerinin birçoğu bilse de ne demek bu diye araştıran insanların sayısı da az değil. Hemen kısa bir özetle bu kullanıcı adının hikayesini sizlerle paylaşalım ve Ferit'in hayat hikayesine geri dönelim. Bu arada daha fazla video için kanalımıza abone olabilir görmek istediğiniz fenomen hikayesi ...yorum kısmına yazabilir ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kelleci Oyun oynamaya başladığı yani. sıralarda kullanıcı adı Kelleci olan Ferit... Ay <gülüyor> Bir şey benim yayınları falan izlemişler <gülüyor> bayağı, bayağı izlemişler, biliyorlar yani. Tendum Nap, 54 aydır, 54. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler, çok sağolcağız. <gülüyor> Beyler, ilk likim Kelleci. 11 yaşındayım. Artık farklı o bir kullanıcı abi. adı bulmak istiyor ve bir Benim yandan kesinlikle. bunu düşünüyordu. Gel zaman git zaman yeni bir kullanıcı adı ararken annesi ve teyzesinin güzellik salonunun dinlenme odasında izlediği Risk Cutter filminden etkilenip kullanıcı adını Risk Cutter yapmıştı. Oynadığı oyunlarla ve yaptığı Doğru. yayınlarla önlenen Ferit daha sonra bu nikinden de pişman oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Herkes onu risk olarak tanımıştı. Doğru. Daha sonra lol'de Türk servilerinin açılmasıyla bu servilere Server. kayıt olmak isteyen Ferit aynı kullanıcı adını kullanmak istiyor ama risk çoktan alınmış. Alternatif şekilde sağına soluna bir şeyler ekliyor ama kullanıcı adını bir türlü alamıyor. En sonunda risk cutter'ın sonuna güzel durduğu için N harfini koyuyor ve risk en şeklinde kullanmaya başlıyor. Daha sonra Twitch yayıncılığına geçmeye karar veren Bunları anlattığım bir sürü video var aslında parça parça Onların hepsini birleştirmişler büyük ihtimal Hani okumuşlar bayağı araştırma yapmışlar tebrik ediyorum Ki gerçekten eğer böyle bir e, biyografi videosu Yapılacaksa da e, Bu şekilde olmalı Harbiden iyi Araştırmışlar yani Zirvas was taken 10. olsun Cipolle Atakan hoş geldin YC kurban hoş geldin Azteka 2 aydır çok teşekkürler. Verax seçtiği dört aydır. Yedi Ozan. Hoş geldinlerimize. Eyvallah. Ve Twitch dünyasına da rezil olmamak için... Sonunda TV falan koymadın Nicky'nin. İyi, i̇yi ki gelmemiş aklına. Ya yok oğlum zaten vardı. Daha hayatta koymazdım. TV ne abi televizyon kanalı mıyım yani? takılıyorum. Kullanıcı adına değişiklik yapmak isteyen Ferit yeni bir kullanıcı adı arayışına giriyor ve artık hepimizin bildiği Vutuc'un kullanıcı adını alıyor. Kullanıcı adı hikayesini anlattığımıza göre biraz da yaptığı işlerden bahsetmek istiyorum. Neler yapmış bu Vutuc'un? Hadi inceleyelim. Hadi Ferit okul hayatından sonra hem çalışıp hem oyun oynuyordu ya hani. İşte orada işleri bayağı iyiydi ve bir espor oyuncusu olmuştu. E haliyle. Oha çok e eski fotoğan. Kantlamaya başlayan Ferit çalıştığı yerden ayrılmış, kendisini sadece espora vermişti. O dönemde annesinin kendisini desteklemesiyle cesaretlenen ve tüm bak, bak, bak, vaktini espora ayıran Ferit Sen profesyonel var. bir LoL Şşş. oyuncusu olmayı da başarmıştı. Tamam, tamam. Ferit profesyonel oyuncula Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olan HVA ile başladı. 3 yıl gibi uzun süre. Oha çok eski foto. Bir şey söyleyeceğim, bu foto... Ya otel adasında, aynen. Crimson, Şükrü... Şükrü'ye bakan böyle koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ürz düşmanı> ya. <gülüyor> Kaan, Elvin. Marshall. Marshall da ağır sorunlu bir adamdı ya. HVA takımında oynayan Ferit, 2012 yılında X'te düzenlenen ilk LOL turnuvasını kazanma başarısı gösterdi. 2012-2013 sezonda adeta rüzgar gibi esen başarılı e-sporcu, en değerli oyuncu ve en iyi ormancı ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandı. Ferit, 2014 yılında kariyerinin zirvesinde HVA'nın kilit ismiydi. HVA ligin en iddialı takımı olarak görülüyordu. Ama o da ne? Bir şeyler ters gitmişti. Riot Games'in ilk büyük bandalgasının içinde yer aldığı, ve şampiyonluk ilginden ihraç edildi. İhraç edilmesinin sebebi ise Ferit Karakaya'nın Pradihlali yaparak İlo Boost yapmasıydı. Verdiği i̇lo bir boost. röportajda ile Boost yaptığını o dönem bunu yapmak zorunda olduğunu Yok. ama profesyonel bir oyuncunun bu tip bir girişimde bulunmaması gerektiğini söylemişti. Doğru. Ban süresi boyunca Riot Games ile bağlantısı olmayan turnuvalara katılan Ferit yayıncılık yapmak adına Hepsinin içinden geçtik. Ban, sü Ban süresi boyunca Riot ile bağlantısı olmayan turnuvalar, ISL turnuvalarıydı ve hepsinin içinden geçtik. Hepsinde birinci olduk. Bittikten sonra tekrar HVA forması hey giydi. Be. Fakat uzun süre ayrılık... Hatta biz o sırada Go4Lol, ISL'i e, Ligdeki takımlarla da oynuyorduk. Ligin en iyileriyle vesaire de oynuyorduk. Onları da yeniyorduk hatta. Ona yaramamıştı. Eski performansından çok uzak bir görüntü çizdi ve 3 yıllık HVA macerasını burada sonlandırdı. 2015 yılında HVA'dan ayrılan Ferit ve yol arkadaşı Şükrü ben... BPI takımını Şampiyonluk Ligi'ne çıkarmayı çok istediler ve ellerinden geleni yaptılar. Ama orada bir sorun vardı takımımızda BPI'da revanç Revanche denilen bir çocuk vardı. <gülüyor> Yükselme Ligi playofflarında en iddialı kadroya sahip olsalar da final maçında kuruva yenildiler. Bu çok Bu... kötüydü. Evet. BPI Grace deşini hayatım boyunca unutmayacağım. BPI. Çok kötüydü. Levanche Grace. Bak direkt çıkıyor zaten. Evet, meşhur Grace eşi. Bak, Bakıyoruz. Şey, Hakan'ın bir Yani 2-2 öndeyiz ya. Öndeyiz. Kazanıyoruz yani. Fightları alıyoruz abi zaten. Rahat alıyoruz yani Ve... Hakan da fed bak, oyuncumuz. AD carry olduğu tamam için. Mı? Bak klas hareketi. Oyun bitiren hareketi gösteriyorum abi. İzliyoruz. Aa, Oyun kötü. bitiren klas. Organizasyon yok eden hareket. BPI duydunuz mu? Yok artık kalmadı çünkü. Duyamazsınız. İki bir de son Organizasyon... maç yani. Beşinci maç abi. <gülüyor> <gülüyor> bak gerçekten BPI kalmadı. Bu maçtan sonra. Herif takımı kapattı amına koyayım Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Oyunuyla ka takımı kapattı <gülüyor> yani. Cool hareketleri gösteriyorum bakın. Çok gördünüz mü? Bakın. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir özgüven böyle bir salaklık var mı ya? Bak 5 kişiyiz. Burada şey var top oyuncumuz var. Burada jungle'ımız var. Burada AD carry'imiz var. Dur kendimi kapatıyorum. Bak burada ben varım AP carry. Burada Şükrü var yedek destek oyuncumuz var. Yani burada ne mantıklı olan? Hafif geri çıkması değil mi AD carry'imizin? Adamlar geliyor. Bir de Leona var önünde bak Leona. Leona var, Zerat, var, Zerat var, Yani direkt Stanya, <gülüyor> direkt ya yani öldün yani deş atarsan. İzliyoruz abi. Çarpıyor. Çok kaptlaştık. mı? Bu ne? Ee? Evet, çarpı ya, Rema... Yani bu deşin adı ne ya? Bu nasıl bir deş yani? Nasıl bir kafayla atılabilir bu deş? Ee? Evet, çarpıyor. Rema çok, Buraya... çok cool abi. Ne düşündü Gerçekten acaba Gerçekten yani. inanılmaz cool bir hareket yani. Bir slow bir izleyelim bak. acayip cool. Shotar. Bunu denemiş Revaaş! Ravvaş öldürüyorlar buraya kadar dedi. Şu anda orada Mendes... bak, Bu hareketten sonra oyun böyle biter bak. E, var ok Şimdi Mendes, burada. Or... Direkt bitti. Bitiyor abi Direkt. biter, biter tabii. Var. Var. Var. kullanıyor. Mendes, vurmaya devam ediyor. He? Ne konuştunuz abi bu maçtan sonra yavaşça bir şey, şey dediniz şey yani. benim elim ayağım titredi zaten. Hiçbir şey konuşamadım yani. Ben <gülüyor> siktir olup gittim direk ya. Siktir olup gittim direk yani. Çünkü o hareket kendinde bir hareket değil anladın mı? Yani orada beynini kaybetti büyük ihtimal. Bütün her şeyi kapattı. Ben güçlüyüm dedi. deş atayım dedi. Yani anlamadım yani. Çözemedim abi. O, Hakan da çözemiyor. An Nerede? Yok mu açıklayamıyor ki. Hakan da açıklayamıyor yani. Gülüyor, gülüyor değil mi bakım? Gülüyor ama bakım <gülüyor> yarılıyor. yarılıyor. gülüyor, <gülüyor> böyle. Ya, lan ne deşatmışım salak bir falan yapıyor yani. BPA'yı el eğerek giriyor. İnanıl İnanılmaz ya. <gülüyor> Ricky Hoysun 36. 36. ayın kutlu olsun abi. 3. yılın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Blordraw, Ali342, Enes3588, Alperkan Kivert, BiaBiani. Hoş geldin. Bonker, hoş geldin. Abdullah. Artun Durap 3 aydır, Glader L9, hoş geldiniz. Cansınız, Göktuğ. 27. ayın olsun abi. Bence Zabbi Bile Esports için bir edit yaptım. Bakacağım, şu videoyu bir bitirelim. Bu olay herkeste hayal kırıklığı yaşattı ve ardından Number One takımında oynamaya başladı. Ferit asla eski performansına dönemedi. Doğru. Daha sonra profesyonel Ama yani geçirdiğim travmaya bakın arkadaşlar, nasıl döneyim? Yani takım arkadaşlarıma olan güvenimi yitirdim Hakan sayesinde. <gülüyor> Travmatik bir olay yaşamışım yani. Tabii ondan sonra da zaten harbiden istekte kalmadı yani. Şey isteği, oyunu oynamayı. Ya çalışmıyordum abi. Açıkçası çalışmıyordum. Ya eskisi gibi tryhard bir şekilde günde 10 saat antrenman vesaire yapmıyordum yani. Ee, bir de hafif de böyle hızlı zamanlarımdı. <gülüyor> <gülüyor> Her gün o Yesco, <gülüyor> sırf. Aynen o yüzden kötü oynamaya başlamıştım yani Oyunculuk hayatındaki son durağını Dark Passage'da yayıncı ve yedek oyuncu olarak yaşadı Yaşamış olduğu görkemli kariyerin ardından e-spor kariyerini sonlandırma ve aktif yayınlara geçme kararı aldı Loldeki yüksek baskıya dayanamayan ve 5 yıldan sonra lolden sıkıldığını söyleyen gram oynayasım yok Olmayacaktı diye ekleyen Ferit kendisini sadece lol için takip edenlere de tepki gösterdi. Kendisini takip edenlere beni ben olduğum için takip edin asıl. Siz bana lazımsınız diyerek de kendisini daha çok yayın açmaya odakladı. Ve Twitch'te yayıncılık yapmaya Zeng. başladı. Lol dışında birçok oyunda da marifet Ya niye bu fotoğrafı gösterip duruyorlar abi? Ay bir de cümle lol <gülüyor> dışında birçok oyunda da marifetlerini gösteriyor. Belgelemeye <gülüyor> başlayan Ferit hem sohbetleriyle evet, tamam hem oynadığı çeşitli tamam, oyunlarla kendisini de. daha da sevdirdi. Ve sadece Kafaya lol bak. oynamayı biliyor diyenlere de aslında güzel bir cevap vermiş oldu. Hiç şüphe yok ki yapmış olduğu yayınlarda dürüstlüğünü ve samimiyetini en içten bir şekilde izleyicilerine hissettirmeyi de başardı. Cahren gibi büyük bir yayıncının da arkadaşlığını kazanan Ferit'in en yakın arkadaşlarından biri de ilk başlarda Ferit'in abonesi olan kendine müzisyen yani Kemal Can Parlak. Kendine müzisyenin de kim ki videosunu açıklama kısmına ekliyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Vıtıcın yayın hayatında 2017 yılında Köln'de düzenlenen Gamescom ESL PUBG turnuvasında Mitrain, <gülüyor> Milli Baba, <gülüyor> Zion ile birlikte ülkemizi temsil etti. Squat turnuvasında ödül alamayan Team Basparus, ikinci gün yapılan duo turnuvasında Vıtıcın ve Mitrain ikilisi üçüncü olarak bronz Tava kazandılar. Kazanılan turnuvalar, yapılan eğlenceli yayınlar derken her geçen gün büyüyen ve en iyi yayın birisi olan Ferit, en yakın arkadaşları, kendine müzisyen Utrenara Şükrü ve Okan abileriyle birlikte bir araya gelerek